Sismist, yüksek basınç, zamanlayıcı ayarları genel tanıtım videosuna hoş geldiniz. Cihazımızı kırmızı düğmesine basarak çalıştırıyoruz ve cihazımız otomatik olarak çalışmaya başlayacak. Cihazımıza sular kesilirse veya su yetersiz olursa su yetersizliği yazıp kendini kapatacaktır. Göründüğü gibi su yetersizliği yazmaya başladı. Su tekrar geldiği zaman sistem otomatik olarak çalışacak. çalışmaya başladık. Cihazımız nem kontrolü bir cihaz ise nem kontrol nemi yakaladığı zaman durma komutu gönderdiğinde sistem otomatik olarak nem yüksektir yazıp duracaktır. Nem kontrol nem yetersiz deyip tekrar çalışma komutu gönderdiğinde sistem otomatik olarak çalışacaktır. Ve çalışmaya başladı. Cihazımızda zaman ayarı yapabilmek için menü tuşuna bir kere bastıktan sonra Yukarı aşağı tuşlarıyla kendimize uygun olan zamanı seçip set tuşuna basarak kaydını yapıyoruz. Cihazın içerisinde görünen kayıtlı zaman ayarları cihazın ömrü ve performansı açısından cihaza uygun olarak kaydedilmiştir.